23 Aralık 2020 Antalya e, Kumluca Salur Sal Mahallesi Boğaz Mevkii'nde, Boğaz Mevkii'de Kerim Uslu Rekor evet. Gelişim e, Müşterimiz evet, burada bu domates arasında, e, Elika çeşidi Evet Elika Rekor Gelişim bu sene uyguladık evet. Neler gördük Kerim Şimdi, abi Neler yaptı Şimdi abi ben bunu iki yıl önce de kullandım geçen Hı -hı. yıl kullanmadım bir önceki yılda kullandım ama bir önceki yılda kullandığım rekor gelişimin faydasını geçen yılda gördüm. Tabii iki yıllık olarak lanse evet, ediyoruz zaten aynı onu da süreli geçerli ama meyve kalitesi ağacın gelişimi hı. ağacın içerideki vermiş olduğumuz gübrenin ve şeylerin elementlerin alımının faydasını hı hı. çok gördüm gerçekten rekor gelişimi hayvansal gübre atmadım tamam. gübre atmamama rağmen gerçekten çok güzel verim şöyle gidelim ve çok güzel abi. meyve kalitemin renk irilik Bunun bakımından çeşidi, e, Evet. Elika olarak geçiyor değil mi? Evet. başka bir cinsiz evet. yok. Elika. Şöyle gösterelim Elika. aşağıdan. Abi şimdi bak bakıyorsunuz şimdi meyve yapısına bak. Aşağıdan Hı -hı. yukarı meyve irili her salkımdaki meyve irili Aynı standart bir şekilde gidiyor bak. Dikkat ederseniz. Yani şöyle yani, şimdi şu salkımda. Evet. Şimdi bakın şu salkımlara bak şuraya bak. Bak şimdi genelde uçtan Yukarı kadar hep aynı. Aynı şekilde. Aynı gidiyor. şekilde gidiyor. Bunun e, işte buyuruyor. şöyle evet. ileri doğru. Peki burada suyla alakalı toprağın nemlilik, tavlılığı ne söyleyebilirsin? Şimdi abi? abi şöylece ben bunu daha önce vermeden önce hı hı. benim şu seranın uç tarafında, damlamanın uç tarafında su azalıyordu. Şimdi, Toprak suyu emmiyor mu? Evet. evet. E, emmiyordu bir ikincisi bir de e, çabuk kuruyuyordu Ve kuruyordu. meyve hemen kavasını su içlediğini şu an belirtiyor. Oldu. Ama şu, şu anda gerçekten özellikle şeyin a toprağın Kuru su almayan kuru olan yerde ee, şey e, rekor gelişim toprağa nemli ve şeyi tutuyor. Tavlu. Tavlu tutuyor. mi şuradan az önce demişmiştiniz söyle. Evet. Şimdi bak alt tarafına baktığın zaman şimdi bu susuz. Şimdi şuraya bak, şu neme bak. Nemli. Ha nemli tutuyor. Nem mi kaybetmiyor. Özel, ha nemi kaybetmiyor. Özellikle bunun bir şeyde nemi kaybetmemesi. Anladım. Gidelim Gerçekten e, kullanılmaya değer bir gübre. Peki bu tepe sürgünleri vesaire çiçek sıralardan geliş nasıl geliyor devamında Abi hiçbir şeyim olmadı. Şuan zaten bura rahat oldu. Şimdi şu çatal Şöyle. kava. Şurada bak kaç döl? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 döl domates. 11 döl. Bak kaçıncı da 9. döl daha çatal. Evet. Ne hak ben e, bu yıl yani bölüme anlamda. Verim anlamında bu yıl bölüme 3 kilo, 3 e, torba kullandım. 2 torba kullanmamdan daha iyi verim aldım. Ya tabii birim alana düşen evet. gücü arttırmış ha. oluyoruz burada. Evet. Maliyet anlamında sizi kurtarıyorsa memnun ediyorsa zaten evet, evet. üreticiler... Abi verdiğimi aldım. Verdiğimizi, karşılığını verdiğimizi aldım. Şöyle diyelim, verdiğimizden kazandık diyelim. Yani kazandım yani Öyle yere diyeyim. verdim ama şeyinde şöyle kazandım. Biraz daha gösterelim. Evet. Ee, şey anlamında... Renk almasında, kızarmasında herhangi. Abi gibi... hiç, abi hiçbir bir problemim yok. Gayet zaten. Gayet şu renge bak. Şöyle. Gelelim. Yani şu renge bak. Domatesin şu rengine bak. Maşallah. Bak. E, çok güzel bir şey. Şu renge bak işte. Görüntü olarak. İşte. Yani bundan iyisi, bundan iyisi. Bundan neyi Allah bereket versin, can sağla. Bak evet. şu, şu Şimdi domates şöyle. ikinci döl bak. Şu. Sadece bir üçüncü döl domates bak. Evet. Meyve yapısına bak ve renge bak. Yani durduk sıra şu oluyor. Daha önce şu başıma geliyordu. Durduktan sonra biraz daha beklettiğin zaman ilk dönlerde domatesin meyvelerinde de kaçma oluyordu. Yani kaçma derken biraz şey dönüşüm oluyordu. Dönüşüm? Evet e, dönüşüyordu. Yani biraz şey bozarıyordu. Yani rengi kaybediyordu. Diyelim ki şöyle. Hah, şu gibi diyelim. Bu olmamış <gülüyor> ama. Olmamıştı. Şu şu, şu, şuna dönüyordu. Şu tarzı dönüyordu. Ha, ama, şu şimdi, ama, ama şimdi öyle yok. bir şey yok. Şu anda canlı zamanı gelen gidiyor. Evet, evet abi. Evet. Kerim abi, evet. tavsiye eder misin gönül rahatlığıyla? Rekor gelişim. Abi, gelişimi. abi vicdanım, yani vicdanımın sesiyle hı hı. gerçekten tüm çiftçi dostlarımıza, arkadaşlarımıza kullanmasını tavsiye ederim. Ee, biz size teşekkür gerçekten ediyoruz. Gerçekten tavsiye ederim çünkü biz seracılıktan bu zepseden para kazanıyoruz. Bundan ekmek yiyoruz. Doğru. Yani Şimdi. ben hiçbir arkadaşım hiç rahatlıkla bütün üreticilerimizin kullanmasını tavsiye ederim. Şimdi burada bir ekleme daha yapayım. <gülüyor> e, firmamıza ait olan rekor gübre yaprak gübresi Evet. Ve damlama ürünlerimiz de var. Evet. Ee, tabii ki onları burada kullanmadık. İlerleyen kullanmadık dönem için, abi, sezon şimdi. içinde de kullanmaya başlayabilirsiniz. İnşallah. Ee, biz size teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşlerinizi paylaştınız. Görüşlerinizi paylaştınız. Selamınızı Geliştirip ve bizlere böyle bir hizmet sunduğunuz için biz sizlere teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağolun. Ee, şey anlamında Sağ buradan olun. bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. <gülüyor> Selamlar bizlerden de.